Bireyin toplum tarafından reddedilmesine ve itibarsızlaştırılmasına sosyolojideki tabiriyle toplumsal damgalama diyoruz. Fakat aslında damgalama iki farklı biçimde oluyor. Toplumsal damgalama bunlardan ilki. İkincisi ise içselleştirilmiş damgalama. Peki toplumsal damgalama derken gerçekte neden bahsediyoruz? Anlatayım. Toplumsal damgalama dediğimiz şeyin ortaya çıkmasında bir takım başka kavramların da büyük katkısı var. Örneğin, kalıp yargılar, yani stereotip, ön yargılar ve ayrımcılık gibi. Yine de bu katkının ne ölçüde olduğunu, kalıp yargılar, ön yargılar, ayrımcılık ve damgalama arasındaki örtüşmenin derecesini kestirmemiz mümkün değil. Çünkü duruma göre değişiyor. Toplumsal damgalama örneklerine daha çok fiziksel sağlık, akıl sağlığı, cinsel eğilimler ve suç gibi konularda rastlıyoruz. Örneğin, akıl sağlığı yerinde olmayan kişilere yönelik toplumsal damgalama çok ciddi bir sorun. O halde ilk olarak bu örnek üzerinden gidelim. Diyelim ki akıl sağlığı yerinde olmayan kişilerin şiddete eğilimli olduğu yönünde yaygın bir kanaat oluşmuş. Bu bir kalıp yargı örneği. Ve bu yargıyı oluşturan şey, genelleştirilmiş bir kanaatten, ya da inançtan ibaret. Bu kanaat olumsuz yaklaşımlara ya da kötü duygu ve çağrışımlara dönüştüğünde ise, ön yargı halini alıyor. Yani durduk yere akıl hastalarından korkar hale gelirsem, bir ön yargı örneği sergilemiş oluyorum. Tüm bu kalıp ve ön yargılar, karar mekanizmamızı ve davranışlarımızı o kadar derinden ve olumsuz etkiliyor ki, Sonunda, ayrımcılık denen şey ortaya çıkıyor. Sırf akıl sağlığı yerinde olmayan kimselerden çekindiğimiz için, onların yakın çevremizde bulunmasını istemiyorsak, mesela böyle kimseleri işe almıyorsak, ayrımcılık yapmış oluyoruz. Toplumsal damgalama ve onu oluşturan bileşenler, sosyo-politik şartlara göre büyük farklılıklar gösterir. Cinsel eğilimlere yönelik yaklaşımların, Toplumdan topluma değişmesi bunun en belirgin örneği. Toplumsal damgalamayı anlattığıma göre artık içselleştirilmiş damgalama olgusundan söz edebilirim. Bireyin toplum içinde yaşayabileceği en kötü süreçlerden biri, tüm bu kalıp yargıları, ön yargıları ve kendisine yönelik ayrımcı tutumları bir biçimde içselleştirmesidir. Birey, tüm bu olumsuzlukları içselleştirirken kendini toplum dışına itilmiş, reddedilmiş hisseder ve toplumla her türlü etkiletişimden uzak durması gerektiğini düşünür. Bu olumsuz durumla baş etmek gerçekten zordur. Örneğin toplumsal damgalamaya maruz kalan bir AIDS hastası, bir süre sonra inkar yolunu seçip yakalandığı hastalığı yok sayabilir ve hatta tedavi görmeyi bile reddedebilir. Yaşanan dışlanmışlık duygusu kişinin kendine olan saygısını kaybetmesine ve depresyona girmesine de yol açabilir. Doğrusu, içselleştirilmiş damgalama dediğimiz şey, etkisini tam da bu noktada gösteriyor. Sağlıklı düşünmekten giderek uzaklaşan birey, kendini toplumdan soyutlayan davranışlar sergiliyor. Okulundan, işinden ya da tüm sosyal ortamlardan elini eteğini çekip, kendi iç dünyasında yaşamaya başlıyor. Burada altını çizmemiz gereken şey, toplumun ya da toplulukların, bireye yönelik damgalayıcı tutumu kadar bireyin kendini toplumdan soyutlamasının da vahim sonuçlar doğuruyor olması. Damgalama olgusunu bir de bu halkalarla anlatayım. Tam ortadaki küçük halkaya toplum tarafından damgalanmış bireyi temsilen kişi diyorum. İkinci halka ise aileyi ya da yakın sosyal çevreyi temsil etsin. Üçüncü halkada çok daha geniş bir topluluk yani toplum var. Dördüncü ve son halka ise, toplum kavramının dışında kalmakla birlikte toplum üzerinde etkisi olan şeyleri temsil etsin. Örneğin, medya. Tüm bu grupların çift yönlü ilişki halinde olduğunu belirtmekte fayda var. Kişi ve aile, kişi ve toplum, kişi ve medya gibi. Tabii aynı zamanda toplum ve aile ya da medya ve toplum gibi. Şimdi bu matruşkayı andıran halkalara biraz daha yakından bakalım. Mesela, medyanın etkisiyle başlayabiliriz. Medya, damgalama konusunda en etkin kuvvetlerden biri. Çünkü, neredeyse tüm özel durumları dilediği gibi resmedip kitlelere sunma gücüne sahip. Şu şiddete eğilimli, bu tehlikeli, o ahlaksız gibi. Akli dengesi yerinde olmayanlar hakkında yazılıp çizilenler, söylenenler genelde bu tarzda oluyor. HIV, AIDS, obezite ya da madde kullanımı gibi konularda da benzer sunumlarla karşılaşıyoruz. Neyse ki habercilerin damgalama olgusunu hiçe saymamaları ve bireyleri mağdur edecek tarzlarda haberlerden kaçınmaları adına yürütülen bir takım çalışmalar var ve faydalı da oluyorlar. Bu amaçla hazırlanmış yönetmelikler mevcut. Tabi medya demişken, sosyal medyanın da bir o kadar etkili olduğunu belirteyim. Evet, geçelim toplum halkasına. Toplum da çok önemli bir unsur. Çünkü kişi ve toplum pek çok alanda doğrudan etkileşim halinde. Eğitim, istihdam ve sağlık bunlardan yalnızca birkaçı. İşverenlerin ya da sağlık çalışanlarının damgalayıcı yaklaşımları birey üzerinde çok olumsuz etkiler yaratabiliyor. Örneğin birey geçimini sağlayacak kazançtan mahrum bırakılıyor. Ya da ihtiyaç duyduğu tıbbi desteği yeterli ölçüde alamayabiliyor. Bu noktada, ayrımcılığı önlemeye yönelik yasal düzenlemelerin yapılması çok önemli. Şimdi de aile ve yakın çevre halkasına geçelim. Bu halkada ilginç durumlar yaşanabiliyor. Mesela, kimi zaman toplumsal damgalamaya maruz kalan bir kimsenin ailesi de toplumdan dışlanıyor. Daha da ilginci, bireyler kendi aileleri tarafından da dışlanabiliyor. Aslında bu tür örneklerde özel durumu bulunan kişinin toplumdan gizlenmeye çalışılması söz konusu oluyor. Tabii buna yol açan şey damgalanma kaygısı. Aile tarafından sır gibi saklanmaya çalışılan özel durum kişiyi iyice yalnızlaştırıyor. Kısacası toplum aileyi damgalayabildiği gibi aile de bireyi damgalayabiliyor. Bu durum yakın ilişkiler açısından oldukça zararlı. Ancak Profesyonel destek, terapi ve eğitim gibi yapıcı müdahaleler bu noktada çok işe yarıyor. Ve nihayet, bu yapının merkezinde bireyi temsil eden en küçük halkaya, yani özel durumu yüzünden tüm dış halkalar tarafından damgalanan kişiye geliyoruz. Medya, toplum ve hatta bazen aile tarafından sergilenen bu dışlayıcı tutum, aslında son derece olumsuz bir telkin etkisi yaratıyor ve birey, zamanla kendisine yönelik bu tutumu içselleştiriyor. Maalesef sonuç olarak da çekingen, muzdarip olduğu özel durumu inkar eden, sağlıklı düşünemeyen ve kendini toplumdan soyutlayıp, tamamen iç dünyasının gerçekliğinde yaşayan bireylerle karşılaşıyoruz. Bu durumdaki bireylerin, öncelikle toplumda yalnız olmadıklarını fark etmelerini sağlayacak faaliyetlere ve kaynaklara ihtiyaçları var. Bireysel eğitim ya da destek grupları gibi.